Kara Gözlü Boğaziçi Grup bünyesindeyim, satışlardan sorumluyum. 1938'den beridir inşaat sektöründeyiz. İnşaat sektörünün dışında içinde olduğumuz sektörlerde var. Ama ağırlıklı olarak inşaatte altyapı, üst yapı, yapsat. Yurt içinde, yurt dışında birçok proje geliştirdik. Bu dönemde de yalovağa ya ağırlık vermiş durumdayız. Yıllar önce devlet projeleriyle başladık. Kuşaklardır devam eden süreçte. Geldiğimiz noktada artık yapsatta da ağırlıklı varız. Yurt içi ve yurt dışında özellikle devlet işleri yaptık. Devlet taahhütleri, altyapı, üst yapı inşaatları. Yalova Üniversitesi'nin de bir kampüsü mevcut. Adalet Meslek Yüksekokulu ona yürüme mesafesindeyiz. Ayrıca projemizin tamamı deniz manzaralı. Çok güzel adalar, Boğaz, her tarafı görüyoruz yarım adayı. Projemizden baktığınızda arka tarafı Güney bölgesi tamamen orman, kuzey bölgesi de tamamen denize nazır bir proje. BGZ Holding olarak yaşadığımız tüm deneyimleri Yalova'da yeni yaptığımız projede aktarmak istiyoruz. Bilgimizi, birikimimizi, deneyimimizi burada hayata geçirmek istiyoruz. Bundan sonra da Yalova'da birçok proje yapacağız. Ben Ahmet İlmi Özkan, mimar. BGZ Holding 1938 yılından beri inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma. Özellikle yurt dışında, yurt içinde, taahhüt işlerinde çok büyük projelere imza atmış ve hala bunları devam ettiren bir firma. Bu tecrübelerle birlikte şu anda Yalova ve Tuzla-Tepeören bölgesinde proje geliştirme ve inşaatlarına devam ediyor. Şu an Tepeören'de geliştirdiğimiz... 14 villalık bir site projemiz var. Villaların her birisi 300 metrekare kapalı alana sahip olup 400 metrekare kullanım alanına sahiptir. Ve her birisi 550 metrekare bahçe içerisinde kullanımı bulunmaktadır. Bizim villalarımızın her birisi kendi enerjisini kendisi üreten villalar olacaktır. Akıllı sistem villa olacak ve aynı zamanda gez sistemi kurulacak. Yani villalarımızın her birisi kendi elektriğini kendisi üretecek. Havuz ısıtması dahil olmak üzere. Aynı zamanda sitenin ortak aydınlatması ve ortak enerjisi de yine aynı şekilde geç sistemi üzerinden üretilecek. Aynı zamanda Tepeören Tuzla bölgesinde proje geliştirmeye devam edeceğiz. Bu bölgede farklı villa siteleri, konut siteleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bizim başarımız iş sürekliliğinden ve işimizi takip etmemizden geliyor. Ve e, iyi lokasyonları takip ederek burada proje geliştirmeye çalışıyoruz. E, önemli olan doğru lokasyonda doğru projeyi geliştirebilmek diye düşünüyorum. Yapsat ve taahhüt anlamında e, büyümeyi hedefliyoruz. Özellikle gelişen bölgelerde, İstanbul'da ve Yalova bölgesinde özellikle projelerimizi büyütmeyi hedefliyoruz. E, proje olarak bir, birincisi ilgilendiğimiz bölgelerde aynı lokasyonda çok farklı projeler geliştiriyoruz. Aynı araziye bile 3-4 farklı tasarım geliştirip bunların içerisinden en uygun olanı seçmeye çalışıyoruz. Ve bunda da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle modern mimari ve geleneksel mimariyi karma yaparak en iyi projeyi elde etmeye çalışıyoruz. Doğal yapı çok önemli, kıllı ev sistemleri ve enerji çok önemli. Özellikle villalarda gez sisteminin kurulması çok mantıklı. Çünkü bunlar müstakil yapılar. Her bir müstakil yapı kendi enerjisini kendisi üretebilir. Aynı zamanda sitelerde de ortak alanlarda enerjisini kendisi karşılaması lazım. Bunlar çok önemli.